Enfes lezzeti ve damaklarda bıraktığı tadıyla sofraların vazgeçilmezi olan su böreği artık tescillendi. Türk Patent ve Marka Kurumu verdiği coğrafi işaret tescil belgesiyle su böreği Erzurum'un dedi. Erzurum su böreğini çok şükür. E, bu Erzurum'un özelinde 11. E, coğrafi işaret tescili oldu. E, tabi ki Erzurum e, su önce Erzurum Ticaret Borsası'nın civil peynir, göğermiş peynir, e, kadayıf dolması e, bunlar e, tescilli işaret ürünlerimizdi. Erzurum su böreğinde tabi işte özelliği şu. Arzun <gülüyor> süt ürünlerinden, Civil peynirimizden gene coğrafi işaretli bir ürünümüzden yapılıyor olması ve arkasından da tabii çeşitli kendi yöreye özgü işte hamuru işte 12 e, yufkadan oluşması gibi özellikleri var. Fakat tabii bu ayrıca bizi e, heyecanlandıran bir ürün. E, biliyorsunuz artık ulusal ulusal ve uluslararası pazarda donmuş ürünler bütün marketlerde rafını almaya başladı. Rafta yerlerini almaya başladılar. Bu işte mantı gibi, e, kebap gibi, döner gibi ürünler var. İnşallah Erzurum'da da e, bunun yatırımlarını yaparak müteşebbislerimizi e, bütün ulusal pazarda Erzurum Su Böreği'nin tanıtımına, pazarlamasına davet ediyoruz. İnşallah kısa sürede ulusal pazarda bütün marketlerde Yerine alacağına inanıyoruz. Bu Türk Patenten İstitüsü'nde e, belli standartlar var. Bu coğrafi işaretli ürünlerde de en önemli şey standartizasyonu sağlamak... ...ve kendi yöresel e, özelliklerini taşıması. E, çok şükür bize nasip oldu, Erzurum'a nasip oldu. Bununla yaklaşık biz e, bir yıl önce e, başvurup, e, takibatını sağlayıp... E, ...geçen hafta itibariyle de e, Türk Patent İstitüsü'nün e, onayından çıktı. Bunun akabinde genel Erzurum'un kesme şekeri biliyorsunuz, Erzurum peynir helvası ve bekmezli kadayıfı bunun da patentlerine başvurduk. İnşallah onları da takip ediyoruz, kısa sürede onları da almış olacağız. Mutluyuz açıkçası su böreğinin Erzurum'un olduğunu biz biliyorduk, bütün dünyadaki Erzurumlar biliyordu ama dünya bilmiyordu. Bu vesileyle şimdi dünya da öğrenmiş oldu su böreğinin anavatanı Erzurum. Türkiye'nin her yerinde su böreği yapılır ama Erzurum su böreğinin farklı özellikleri vardır. En başta civil peynir. Civil peyniri yine coğrafi işaret Erzurum'a ait olan bir peynir türüdür. Böreğin içine çok yakışır. Ee, aynı zamanda tereyağı ile yapılan bir börektir. Bu böreğin tereyağsız olması kabul edilmez. Ee, bir de fırına sürülerek 2 dakikada 3 dakikada kolay bir şekilde pişirilmez. Ee, biraz önce gördüğünüz gibi 30 dakika boyunca bir yüzü sonra öbür yüzü ee, kısık ateşte pişirilerek hazırlanır. Tabii bu da lezzete katkı sağlar. Hedefimiz inşallah böreğimizi bir koruma altına aldık. Tüm dünyaya da duyurduk. Ee, bu lezzetin bozulmasını, bizden sonraki kuşaklarda da değişmesini bir nevi garanti altına aldık. Ticaret Borsası Başkanımız Hakan Bey ile beraber iki yıldır bir süreç yürütüyorduk. Ee, Türk Patent'te Erzurum olduğuna kanaat getirdi. Şimdi tüm dünyaya da duyuracağız inşallah. Peki bu Erzurum'da üretiliyor ama ben İstanbul'da yaşıyorum, bunu takmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Ee, her ile gönderiyoruz. Her gün e, öğleden sonra kargomuz gelir. Bütün illere kargo ile göndeririz. İllerde de şubelerimiz açılıyor. Aydın açıldı. Ankara bir ay sonra açılacak. İstanbul, Arnavutköy yine açılacak. Şubeleşmemiz başlıyor ama bugün itibariyle e, kargo ile en geç iki güne de Türkiye'nin her yerine teslim ediyoruz. Kargodan aldı. ne yapması lazım? İçinde kullanma talimatımız var, saklama talimatı ve ısıtma talimatı var. Böreğin ömrü 3 gün bizden ulaştıktan sonra, difrizdeki ömrü de 3 ay. Ya 3 gün içinde tüketecek ya da tüketemezse difrizin içine koyacak. 3 ay boyunca aynı lezzeti bozulmadan tüketebilecek. Zaten içinde bahsettiğimiz civil peynirin özelliği yağsız olması. Soğuduktan sonra tekrar ısıtıldığında lezzet değişmesi, kaybolması olmuyor. Bizim ayırt edici özelliklerimizden birisi de budur. Bir de 13 yufkadan oluşur böreğimiz. 13 yufkadan oluşmasına rağmen kalınlığı yoktur. 1,5 santim kalınlığındadır. Bir kişi yarım tepsiyi rahatlıkla yiyebilir.